Hocam, şöyle bir sorumuz var. Şimdi bu soru biraz uzun ve kompleks. Onun için kısaltıp açıklamaya çalışacağım. Bazen bildiğimizi bile bilmediğimiz şeyleri dışarıdan haberi geldiği zaman öğreniyoruz. Aslında bildiğimizi fark ediyoruz. Oh yeah. Yani aslında bilgiye önceden sahip olduğumuz ve sonradan anladığımız bir güç mümkün müdür? Yoksa biz bir şey duyana kadar bilmiyor muyuz? İyice kafa karıştı değil mi hocam? Yani içimizdekini keşfedebilmek için dışarıdan bir etki mi gerekir? Soru kim sormuş? Ceyda. O haklısın biraz... Ceyda. <gülüyor> Teşekkür eden Ceyda'm. Evet. Onu Haklı... sorsa sormayı çünkü. Haklısın Ceyda. Doğru öyle. <gülüyor> <O> sonraki <gülüyor> soru yok şaka. Geçenlerde yine bir haber çıktı. Beyin hasarı geçiren bir arkadaş bilmediği bir dili konuşmaya başlamış beyin hasarından sonra. Hı -hı. Diyorlar ki bu nasıl mümkün olur? Bir insan hiç öğrenmediği bir dili nasıl konuşabilir? Bir insan hiç öğrenmediği bir dili konuşamaz. Ama bir insan öğrendiğini bilmediği bir dili belli bir koşullar sessizmesi gerçekleştikten sonra konuşabilir. Nasıl? Küçük yaşında bilinç dışı bir şekilde maruz kaldıysa Hı -hı. uzun süre bir dile. Mesela öyle bir bakıcısı varsa öyle sürekli de televizyon çalıyorsa, radyo çalıyorsa, o konuyla ilgili bir şeyler konuşuluyorsa o dilde insan beyni dil kodu çözme konusunda çok uzman olduğu için onu alır ama aldığını bilmez çünkü hı hı. günlük hayatında o dili kullanma ihtiyacı yoktur. Fakat işte filtreleri değiştiren, çalışma sistemini bozan bir arıza olduğunda o bilgi gün yüzüne çıkabilir. Şimdi bu marjinal örneği şu yüzden verdim. Biz günlük hayatımızda tonla veri topluyoruz. Mesela Ozan oturuyor bak burada siz görmüyorsunuz. Şu kamera arkasındaki kahramanlardan bir tanesi. Ozan kaç? 10 senedir, 8 senedir değil mi bizimle beraber? 8 senedir geziyoruz, 8 senedir sürekli beni dinliyor mesela ağırlıklı olarak. Hocam en Yazık çok Ozan çocuk. sizi dinliyor bence. Ya, en çok beni dünyada en çok dinlemiş insan Ozan. Tabii o arada. Ozan bir şey yapıyor, mesela çekim yapıyor bir şey yapıyor video hazırlıyor yani bu tip işler üretimle uğraşıyor aynı zamanda fakat mesela 2 3 senedir bir değil mi Ozan bir aydınlanmayla gidiyor diyor ki Hocam şöyle bir şey oldu da onu oradan anlattığınızda da böyle bir şey olduydu falan gibi bir muhabbet yapıyoruz. Ozan'ın kafasında bir Lego maker var tamam mı? Legoları böyle kafasına göre birleştirip uygun parçayı bulduğunda takıyor, lak diyor yaptım. Bu olan mesele zihindeki bilgileri organize eden o haile, akıl diyoruz biliyorsunuz. Onun marifetlerinden bir tanesi. Bizim aklımız, bizim zihinsel bilgi üretici sistemimiz adeta... Kar ya da yağmur yağması için biliyorsunuz yağmur bombası diye bir şeyler atıyorlar ya bulutlara. O ne işe yarıyor mesela? Böyle küçük toz parçalar onlar. O toz parçaları su moleküllerinin etrafında topaklanmasını sağlayıp yağmuru ya da karın damlacıklanmasına sebep oluyor. Böylece yağmuru tetikleyici ve başlatıcı bir rol üstleniyor. Bizim de aklımız böyle çekirdeklere ihtiyaç duyuyor. Adeta fikir damlacıkları oluşturabilmek için mini çekirdekler gibi. O çekirdeklerden yüzlercesi kafamızda geziyor ve çoğu zaman bilinç düzeyine çıkmadığı için biz bunlar etrafında bir fikir organize edemeyebiliyoruz. Aklımıza gelmiyor çünkü günlük dilde söylersek. Ama işte bir gün soru yorumu izliyorsun. Bir gün yani yolda gidiyorsun. Normal minibüste birisi işte otobüste radyo açmış bir şey dinliyor insanlar. Sen de onlarla beraber duyuyorsun. Kafanda alakası olarak uçuşan o şeyleri birbirine bağlayacak bir çekirdeğe rastlıyor bilincin. Ve o sırada da şanslı bir şekilde o uçuşan şeylerden bazıları yani zihninde olan bilgilerden bazıları bilinç düzeyine yakın duruyorlar. Bu arada arkadaşlar bunları görmüş gibi anlatıyorum. Tamamen benzetme yapıyorum yani abartıyorum Metaforlarla biraz. Metaforlarla anlatıyorum. Bu bir zihinde uçuşan şeyler. Uygun bir bağlayıcı çekirdek bulduğu zaman onun etrafına tabiri caizse toplanıyor ve şak diye anlamlı bir bütün oluşturuyor. Bir anda aha diyorsun demek ki bu böyleydi bir aydınlanma. Ya tanıdık mi? Bak aynı Ozan da... Ozan Orhan gülüpsüyordu. İstersen gelmedi de. Çeviri mi? <gülüyor> Bir anda böyle bir aydınlanma geçiriyorsun. Şimdi bu birini dinlediğinde falan da oluyor ama Allah sizi inandırsın. Benim gibi çok konuşan adam da konuşurken de oluyor. Ben o yüzden bayılıyorum bunlara mesela. Sor söyleyelim falan çünkü aklıma bir sürü yeni şey geliyor. Mesela bugün üçüncü metaforu icat ettim. Yani yağmur... Hocam yalnız bir şey söyleyeceğim. Yağmur çekildiği metaforunu daha önce düşünmemiştiniz. Bu metaforları aklınızda tutmanız lazım. Bazen sorularda ha. bu metaforların altında neyi kastettiğinize dair tekrar bir soru dönüte oluyor. O zaman metaforu izlettireceğim <gülüyor> bana, hatırlatacağım. <gülüyor> Bugün de neydi ya çok güzel bir metafor uydurmuştum. Ha gemici metaforu bak onu unutmam. Bir de okyanus metaforunuz var. Bugünkü de okyanustuydu zaten. Demek Tatilim gelmiş arkadaşlar. <gülüyor> Ama neyse bak metafor ne işe yarar? Metaforla saadet olmaz diyordu e, Ahmet İnanç Hoca Ottu'dan. Ama metafor gerçekten zihnin çalışma prensibi. Metaforlar uçuşan bilgileri anlamlı bir bütün içerisinde bağlayabilme çatısı sunuyor bize. Ve onun içerisinde anladığımızda ha diyoruz. Ya yani kafada aslında hep bildiğimiz şeyler başka bir manaya gelmeye başlıyor. Muhtemelen soru uzundu ama evet. Ceyda'nın sorduğu soru böyle bir şey. Yani biz hatırlamışız gibi geliyor bize bir şey. Daha doğrusu hatırlamak gibi de değil de böyle içimizden yeni bir şey öğreniyormuşuz gibi geliyor. Ama aslında yaptığımız şey var olan bilgi parçacıklarını farklı bağlamlarda birleştirerek tekrar hatırlamak. Aynı bilgiler var ya yani bu data veri diyoruz ya onlar var zaten onlar sürekli sağdan soldan da akıyor ama anlamlı bir bütün halinde birleşmeden bilgi haline dönmüyordu. Bunu ben soruyorum da daha önce anlattım mı? Hocam Anlattın bu da dair içerikte bahsettiğiniz şeyler oldu. Direkt soru ee, olarak anladım. Özetleyeyim bu bir yerde kayıda geçsin çünkü. Hatta onun bir grafiğini yapsak çok güzel olacak veri yani etrafta gezinen data dediğimiz şey. Evet. Bir zihne kaydedilince adı malumat. Yani ben öyle diyorum. Bir şeye malum oluyor, bir yere kaydediyorum. Malumatlar bir araya gelmeye başladığında bu bilgiyi oluşturuyor. Yani anlamlı birkaç malumatın bir araya gelmesi. Yeni Zelanda'da kişi başına bu kadar araba düşmektedir gibi bir bilgi oluşturuyorlar. Yeni Zelanda, araba, kişi başı. Bunların hepsi datalar ya. Bilgiler daha büyük kümeler halinde birleştiğinde içgörü dediğimiz şeye sebep oluyor. Ha demek ki bu bundan bu bundan. Ceydan'ın sorduğu muhtemelen içgörüye denk gelen şey hı hı. tak ha o bilgiler demek ki bu anlama geliyor ve onun üzerine hatta siz yeni yeni bilgiler de üretebilir hale geliyorsunuz ama bir aşama ilerisi var. İçgörülerin yarattığı köprü bilgelik yolunu oluşturuyor. Bol miktarda içgörü ürettiğinizde bir süre sonra artık okumadan, dinlemeden, sormadan anlamaya başladığınız bir hal geliyor. Bu bir spesifik bir konuda bilgelik de olabilir. Hayatın genel ...gününe dair, yaşama dair, doğaya dair bir bilgelik de olabilir. O artık nasip. Ben bu kadar sene çalıştım, nörobilimde bile tam bir bilgelik yapamadık. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Soruyorum da, da bunun trainingini yapıyoruz inşallah. Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için... Park, Trekking, Okçuluk, At Biniciliği, Ebru...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 Şimdi ben bir iki dakikanıza talibim izniniz olursa. Çünkü hoşuma giden bir yanı var. İşte en sevdiğim moderatör bu. <gülüyor> İçimizdekini keşfetmek için dışarıdan bir etki mi gerekir diye bu soruyu tamamlamıştı Ceyda. Ben hafta sonu iki gün boyunca 8'er saatten telekonferansındaydım. Tele? tele. Evet. Tele e... bu arada uzak anlamına gelen Evet tele. hocam. Hı. Hani bu telefon, telepati, televizyondaki tele. Fakat telenin tanımı psikodromada çok daha farklı bir yere tekabül ediyor. En basit tabiriyle hani... Hocam dersiniz ya, bir güne ilk kez gördüğünüz bir, bir şey hissettim onda. Hani böyle sanki yıllardır tanıyormuşum gibi. Böyle bir kıl olacağım gibi ama. Ya da aynen çok yani rahatsız. Ama ilk kez tanışıyorsunuz yani bir bilginiz yok, bir şey yok veya Tam seni arayacaktım, sen beni aradın. Veya işte beni seçeceğini biliyordum. O kişiye karşı bir çekimim vardı, bir şey vardı. Bu anlamlandıramadığımız şeylerin aslında bir iletişim türü olduğuna dair tele'den bahsediyor. Bu arada Deniz Hocamız Deniz Altınay, Psikodrama Enstitüsü'nün de başkanı. Dünyadaki belki de en büyük yapılan telekonferansıydı. Hatta bunun üzerine duruluyor. Telekonferans deyince telekonferans. Evet, Psikodrama konferansı ha. temamız teleydi. Geçen senelerde tramvaydı, bir önceki senede işte beden, kadın yani ve erkek ilişkileriydi. Aşırı, tele eseri konferansı falan. Evet. Terledeince ilginç geliyor çünkü aşina aldığımız bir terim değil. Şimdi ben burada neden bahsetmek istedim? Hazır beynimde bunlar yankılanıyorken ilgimi çok çeken bir nokta oldu. İçimizdekini keşfetmek için dışarıdan bir etki mi gerekir? İçimizdekini keşfetmek için bile birine ihtiyacımız vardır. Bu belki vurgulamamız gereken işte sosyal kısmı da bu olabilir, psikolojik kısmı da bu olabilir. Benim sizi gördüğüm anda, sizinle bir uzaklığımızın olduğu anda yakınlaşmaya başlamamız teleyle. ile. Yani bizim tanışıklığımızın başlamamız, iletişime geçmemiz aslında burada bir unsur ve ben o içimdeki uyanan hissi kablel vuku diyebiliriz, sezi diyebiliriz ama TELE biraz daha farklı bunlardan. Bu duyguyu keşfettikçe işte o kendimi keşfediyorum ama benim bu duygunun uyanabilmesi için benim her halükarda birine ihtiyacım var. Yani içimizdeki bilgi, varoluşumuz illaki bir dışarıya bağlı. Çok Belki ziyaret. bunu da vurgulamamız gerekebilir diye düşünüyorum. Bak düşündüm. ben soruyorumu <gülüyor> niye yapıyorum? Hazal yüzünden istiyorlar. Işte. <gülüyor> İlk oturunca konuşuyorsun. Bu soruyorum. İyi fikir. Tele'yi yani, sevdim bu arada. Hocam e, uzun uzun bir ara size hem anlatmak isterim ayrıntıları da Hı. ve gerçekten canı gönülden estütüme oradaki ben psikodramatist adayım aynı zamanda. Hani yıllarımız devam ediyor. Hep devam edeceğiz. Oradaki dünyaya karşı yani Telen'in de anlatmaya çalışıldığı şey özümüze karşı, o özümüzü bulma, kaybettiğimiz bir iletişim dilimiz var bizim. Özellikle bu hı hı. benim örüntü algısı diye evet. anlatmaya çalıştığım şeye çok hı hı. benziyor. Onun bir ileri versiyonu olabilir. Bir sonra gönderin, evet. tele nedir anlat falan diye yapalım hı hı. özellikle. Hocam belki şöyle eklemek lazım. E, psikolojide biliyorsunuz en büyük kullanılan terapi ilişkilerindeki kavramlardan biri transferans. Şimdi bu kavramların içinde kısaca değineceğim belki... İzleyicilerimizin de zihninde çeşitli sorular doğabilir bu sayede bu yüzden. Biz üç çeşit iletişimdeyiz hızlı bir şekilde. Tele, empati ve transferans. Temel olarak ilişkilerimizi bu şekilde diyaloğa sokuyoruz. Transferans, işte ebeveynlerimizden otoriterlerimizden aldığımızı yansıtmamız. Empati karşılıklı ilgili diyaloğa girmemiz. Tele de işte onların hepsinin en başında bir alevlenen şey. Ne olacağına dair. Belki bakalım bunun üzerine ne ilginç sorular gelebilir i̇şte mi? Nasıl açıldı? <gülüyor> oh, şakıyor yemin ediyorum. <gülüyor> Yapın bunu. Hocam. Ayrı program yapın artık. Ee, oldu bu. <gülüyor> yani, tabii, tabii. Programlıyoruz hocam. Ben teşekkürümü de ettim değil mi diğer hocalarıma? Sizler kadar böyle çok sevdiğim hocalarım var. Etmiş de, biz oldum Deniz hocam. Teşekkür ediyoruz. Ne yaptıysanız çocuğa bak kendini kaybetmiş. <gülüyor> Yok hocam TL, hepinizin TL. ortak... Tele tabii biz. <gülüyor> Oh, Bu İran Cesper'i yapmasam olmaz. Bir şey burayı kesersin değil <gülüyor> Kesemez canlı yayındayız. Sinan Canan TL Tabi dedi ve bunu yaptı. Hocam ben bir şey merak ettim o mesajımı. Ben burada oturduğum için benim üzerinden bir metaforik yaklaşımda buldum. Ben burada olmasaydım acaba ne derdiniz? İşte. <gülüyor> Sen, sen bu yüzden... Ama burada olmanın bir sebebi vardı işte. Bütün metaforun Zeus'u sensin. Yani <gülüyor> sen olmasan hayatta olmazdı böyle bir şey. Hayat bu, tele bu. Karşılaş... <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ama hocam yani gerçekten demek ki burada olmanın bir anlamı olmalı ki. Ya sadece buradaki metaforu kullanmak için bahsetmiyoruz. Yani Ozan'ın burada olmasının, sizinle diyalogunun da olmasının bir anlamı var. Hani tamam devam ediyorum. Hocam... <gülüyor>